Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın bugün sizlere Satürn'ün balık burcundan geçişinin terazi burçlarına olan etkilerinden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Evet astrolojinin en kibar en zarif burcu olan siz değerli terazileri bu Satürn Mendebur'u nasıl etkileyecek gelin hep beraber bir bakalım size 3 yıl boyunca etkileri neler olacak. Evet, değerli teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, özellikle yükselen burcu terazi olanlar bizleri daha fazla dinlemesi gerekiyor. Daha fazla önem vermesi gerekiyor bu programa. Neden hocam? Çünkü terazi burçlarının 6. evleri 3 yıllık bu transitten etkilenecek ve bu terazilerin durumu nasıl olacak? Gelin hep beraber bir bakalım. Satürn, daha önceki bölümlerde anlattığım gibi değerli arkadaşlar... Satürn disiplin, sınırlama ve sorumlulukları te temsil eden bir gezegen astrolojide ve balık burcu ise duyarlılık ve hayal gücü ve spiritüel konuları temsil eden bir burç. Terazi burcu ilişkiler, işbirliği ve adaletle ilgilidir değerli arkadaşlar. Altıncı ev ise sağlık hizmetleri ve iş ve günlük rutinlerle alakalıdır. Şimdi arkadaşlar iş ve günlük rutinlerle alakalıdır deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? iş ve günlük rutin, rutinler aynı zamanda sizin maaşlı çalıştığınız işleri de bu kategoriye sokabilirsiniz. Hocam şimdi maaşlı çalışan işler dedim iş mi bulacağız hocam? İşten mi atılacağız hocam? Maaşımıza zam mı gelecek? İşimize son mu verilecek hocam acaba? Acaba bakalım neler olabilir? Madde madde inceleyelim. Evet dedik ki Terazi burcunun 6. evini nasıl etkileyeceği ile alakalı madde madde anlatalım. <gülüyor> Çok pardon. Evet birincisi dedik ki disiplin ve sorumlulukları 6 evdeki iş ve günlük rutinlere artış gösterebilir. Yani sizin yapacağınız işlerle alakalı arkadaşlar bazı gelişmeler ve artışlar yaşayabilirsiniz. Hocam zaten işimiz başımızdan aşkında yani işte çalışmaktan kendimize bakamıyorduk. güzelliğimizle ilgilenemiyorduk. Maalesef yapacak bir şey yok. Satürn oraya geldiği zaman senin sorumluluklarını artıracak değerli terazi kardeş. Kişiler ve daha fazla çalışma görevlerinizi daha ciddiye alma eğiliminde olabilirsiniz bu 3 yıllık döngüde. Aynı zamanda ikinci maddemize geldiğimiz zaman balık burcu arkadaşlar spritüel konularla alakalı konuları temsil ettiği için 6. evdeki iş ve sağlıkla ilgili konularda daha duyarlı bir yaklaşım benimsenebilir. Kişiler sağlıklarına daha fazla özen gösterme ve meditasyon gibi tekniklerle stres yöntemine alabilirler. Artırma ya da işte arıtma ya da kendinize arıtma diyelim biz buna. E, bu stres yönetiminin alakalı bazı çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bu tarz eğilimde olabilirsiniz. Özellikle şunu söyleyeyim. Astrolojide arkadaşlar hani en takıntılı burcu e, Başak burcudur diye böyle anlatırlar ya. Siz inanmayın arkadaşlar öyle şeylere. Onlar hep e, şey e, şehir efsanesi. Asıl takıntılı burç terazi burcudur. Yani tüyümüze takılı kalırız, kılımıza takılı kalırız falan biliyorsunuz, güzelliğimize takılı kalırız. Ayna karşısında takılı kalabiliriz. O yüzden de neye takılı kalıyormuşuz? İşte bu takılı kaldığımız şeyler acaba nasıl görünüyorum? Eller ne der vesaire gibi bu stresler bizi ne yapıyor? Maalesef canımızı sıkabiliyor. Evet ve aynı zamanda arkadaşlar bu spiritüel konular sağlıkla alakalı alanda oluştuğunda psikolojik sağlıkla da alakalıdır arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın ve psikolojik sağlık dediysek evrenin de bir psikolojisi olduğunu unutmamalı evrenin psikolojisinin bizden ne istediğine anlama çabalarına düşebiliriz. Terazi burcu dedik ki işbirliği ve adaleti temsil ettiğinden 6. evdeki iş ilişkilerinde de daha adil bir yaklaşım benimsenebilir. Yani çalıştığınız ortamlarda daha fazla hakkını vererek çalışabilirsiniz ya da hakkınızı arama eğilimine girebilirsiniz. Çünkü ne olacaktır? Orada 5 çalışacaksınızdır. 3 vereceklerdir. Ve bu da sizin ezilmenize neden olacaktır. Ve ezilme, ezilme, ezilme bir yere kadar. Çalışanlar daha fazla işbirliği yapma ve ekip çalışmasını geliştirme eğiliminde olabilirler. Şimdi da arkadaşlar kovaya geçtiğinde orada daha humanist bir yaklaşım olacak ve bazı işbirlikleriyle işverenlere meydan okuma durumları ortaya çıkacak. Özellikle 2024'lerde filan. Hani bunları görürsünüz artık. Onları da o zaman konuşuruz. Şimdiden... Ee, o günlerden bahsetmeyelim. Sizin canınızı, tatlı canınıza hemen sıkmayalım. Satürn'ün arkadaşlar sınırlamaları ve kısıtlamaları dedik. Dördüncü maddemizde de temsil ettiğinden altıncı evdeki iş ve günlük rutinlerden daha fazla kısıtlanma olabilir. Bu durumda daha disiplinli ve organize bir yaklaşım çalışması yaparsanız, yani iş arkadaşlarınızla organizasyon yaparsanız, birlikte hareket ederseniz daha fazla başarıya ulaşacaksınızdır. Balık Burcu arkadaşlar duyarlılık ve hayal gücüyle ilişkili olduğundan altıncı evdeki iş ve günlük rutinlerde daha yaratıcı bir yaklaşım benimsenebilir. Yani yaptığınız işe sanatınızı e, koyabilirsiniz değerli teraziler. Kişiler işlerini daha farklı ve daha yaratıcı bir şekilde yapma eğiliminde olabilir. Yani siz diyelim ki bir raf yapıyorsunuz. Farz misalen o rafa bir sanatsal bir motif ekleyebilirsiniz ya da bir iş yapıyorsunuz. Onun bir görünüşünü ya da işte hitabını ya da toplum karşısına çıkış ile alakalı fikirler yürütebilirsiniz. Bunlar da size faydalı olacaktır. Yine arkadaşlar Terazi burcu 6. maddemize geldiğimizde neyi temsil ediyor? İlişkileri temsil ettiğinden 6. evdeki iş ilişkilerinde daha fazla işbirliği, uyum sağlanabilir dedik zaten. Ve burada yine birbirleriyle daha iyi iletişim kurarak, yani çalışanlar birbirleriyle daha iyi iletişim kurduğunda ne olacaktır? Patrona hep beraber ayaklanabileceğizdir. Ama biz kavgayı dövüşü sevmeyiz. Ama Plutokova'ya geçtiğinde o ortam gerilecek ve orada birlik olma amacıyla olmamız gerekecek. İşte o herkesin birlik olması gerektiğinde iş başa düşüyor sevgili teraziler. Niye? Artık çok ezildik ve hakkımızı almamız lazım değil mi? İşte arkadaşlar ne olacak? Bu ortamda da hep birlikte uyum içerisinde hareket etme yani birbirlerine insanların uyumlanması konusunda birbirimize destek olacağız ve da ortamı buna göre ayarlayabiliriz. Yine bu rutin işler içerisinde işinize satıcılar varsa arkadaşlar yani satış personeli tezgahtar satış personeli, pazarlamacı bu kişiler de Zaman yönetimini ve satış konusundaki daha disiplinli davranmalara daha iyi kayıt tutmaları gerekebilir. Aldıklarını, verdiklerini yazmaları gerekebilir. Onlar için iyi olacaktır. Çünkü bu 3 yıllık zaman zarfında onları kanıtlamanız gerekebilir. Şimdiden ben size söyleyeyim. Satürn arkadaşlar aynı zamanda zamanı temsil eder ve bu geçiş... 6. evde olduğu için 6. evde günlük çalışma anlamına geldiği için sizin maaşlı çalışmalarınız da anlamına geldiği için burada zaman yönetimine dair önemli bir ciddi bir yaklaşım yapmanız gerekebilir. Yani zamanı doğru değerlendirmeniz gerekecek. Hiçbir yerde ne yapacaksınız ağız açmayacağız. Yani Ağız açmayacağız derken, zaten açmıyoruz ama zaten konuşarak bir yaptığınız bir iş varsa artık kimin için ne kadar vakit ayırdığınıza bakmanız gerekecek. Kişiler işlerini daha iyi planlama ve zamanların daha etkili kullanma konusunda daha disiplinli olabilir değerli arkadaşlar. Bu bağlamda da yapmanız gereken işte bu zamanı etkili kullanmak. Zamanı nasıl etkili kullanırım yazdığınızda Google'a bir sürü şey bulacaksınızdır. Evet 8. maddemize geldiğimizde arkadaşlar balık burcu bildiğiniz gibi hassasiyeti ve özellikle şefkati temsil ediyor. Evet şefkat ve merhameti temsil ediyor. Siz de zaten çok kibarsınızdır, siz de şefkatlisinizdir ve merhametlisinizdir. Altıncı evdeki iş ve sağlık konularında daha empatik bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Hocam hani patrona karşı ayaklanıyorduk, şimdi de merhamet dedin. İyi de kardeşim sen belki patronsundur, yanında çalışanlara karşı merhamet göstermen gerekebilir. Bak sana söylüyorum buradan, patron teraziler beni iyi dinleyin. Bak o Pluto kovaya geçtiğinde herkes ayaklanacak. O ettiğin karların bir daha hani yüzünü göremeyebilirsin. O yüzden de diyeceksiniz ki ne diyeceksiniz? Çalışanlarım ben sizler için varım diyeceksiniz. Maaşınıza zam ama işinize son değil. Hep beraber kazanıyoruz diyeceksiniz. Bakın bu çok önemli. İşveren teraziler. Bunu kulağınıza küpe edin. Yoksa vaziyet kel. Bak buradan söylüyorum size. <gülüyor> evet iş arkadaşlarına ve sağlık uzmanlarına karşı daha anlayışlı ve destekleyici bir tavır sergileyebilirseniz, sizler için çok daha iyi olacaktır bakın burada bir nokta var bak özellikle ne dedik sağlık uzmanları 6. ev sağlık bak patron buradan söylüyorum sana sonra senin bir bakanın olmaz gidersin hastaneye yüzüne bakan olmaz hemşire sana iğneyi yapmaz sonra Mokoko o yüzden de ne yapacaksın? Sağlık çalışanlarına karşı daha özverili olacaksınız ve aynı zamanda yanınızda çalıştırdığınız insanların sağlığına dikkat edeceksiniz. Eğer sizde bir çalışan terazi iseniz arkadaşlar sağlığınızın savunucusu olmanız lazım. Yoksa Satürn burada gerçekten ciddi bir sınav verdirttirebilir ve oradaki Satürn'ün etkisiyle hakkınızı aramak için ne yapacaksınız? Devlete Mahkemelere başvuracaksınız ve mahkemelerde sağlığınıza hiçe sayıldığını ve gerekli çalışma için gerekli ortamların olmadığını e, mahkemeler yoluyla patronunuza kanıtlamanız gerekebilir. Evet patronlar ve çalışanlar buralar sizler için önemli yani bu terazi her zaman ciciler biciler polyanlacılar değil arkadaşlar hayatın gerçekleri var çalışıyorsunuz ve bu dönem sizin tamamen çalışma hayatınızla alakalı bir durum. Terazi Burcu arkadaşlar ne yapıyor? Estetiği ve güzelliği temsil ediyor. Ve 6. evdeki iş ortamında daha estetik bir yaklaşım benimseyebilir. Ne yapacaksınız? Kılığınıza, kıyafetinize zaten dikkat ediyordunuz. Biraz burada Satürn'ün oraya geçmesiyle daha resmi, daha business class bir kıyafet türü. Yani daha çiçekli, böcekli, böyle kelebekli değil de daha renkleri, çalıştığınız ortama uygun kıyafetler de seçmeniz sizin daha saygınlığınızın ve ciddiyetinizin artması ve sözünüzün dinlenmesine neden olacaktır terazlar. Bak bunlar çok önemli bilgiler. Size bunları kimse söylemez. İş yerleri daha güzel ve dekoratif hale getirebilirsiniz arkadaşlar iş yerinize. Kendi dükkanınız vardır örneğin ve yine çalışanlar ve işlerini daha keyifli hale getirmek için de küçük dekorasyonlar. Çünkü bazı şeyler vardır arkadaşlar çalıştığınız yere koyduğunuz e, ufak tefek şeyler ne olacak biliyor musunuz? Oranın enerjisini değiştirir. Yani bir dekorasyon oradaki alanın ciddi anlamda enerjisini değiştirebilir. Şimdi bununla alakalı böyle spiritüel şeyler de koyanlar var. Bazı motifler koyanlar var. Renklerin mesela enerjisi var arkadaşlar. Mesela az çalışılan bir yerdeyse kırmızı rengi koymanız oradaki çalışmayı, iştahı artırabilir. İşte... Maviyi koyduğunuz zaman daha güven artacaktır. Yeşili koyduğunuz zaman daha sakinleşecektir. Bu renkler öyle rastgele bir renk değildir. Doğa bunları bu renkleri üretirken belli amaçlarla, belli frekanslarla üretir. Dolayısıyla o doğanın yeşilinin renkleri astrolojik olarak ki buna hani simya da denir. Bu tarz özellikleri vardır. Yani biz bunları derslerimizde işliyoruz ve işleyeceğiz. Yani astrolojiye karşı bir merakınız varsa, astroloji eğitimlerine karşı bir ilginiz varsa bizden astroloji eğitimlerimize katılabilirsiniz. Ve yine kişisel doğum haritası danışmanlığı almak için 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temase geçebilirsiniz. Tabii bitti mi hocam? Hayır bitmedi. Devam ediyoruz. Dekorasyonlar dedik yani bu dekora, dekorasyonlar konusu çok geniş bir konu yani terazileri için çok önemli bir konu yani evinize e, işte bir rengi koymanız bile çok farklı çok farklı şeyler farklı enerjiler üretecektir o yüzden bunu böyle açma gereksin duydum. Evet devam edelim arkadaşlar 10. maddemize geldiğimizde Satürn'ün sorumlulukları temsil ettiğinden 6. evdeki iş ve görevlerden daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Yani saf sakladığınız şey varsa onlarda daha fazla sorumluluk almanız o alanlarda sizi bir adım daha ileriye götürecektir. Kişiler daha fazla liderlik ve yönetim görevleri üstlenebilirler. Yani sizin orada sorumluluğu almanız ve daha fazla iş yükünü almanız size bununla beraber bir liderlik vasfı kazandıracak arkadaşlar. Bunu da e, şimdiden söyleyelim. Lider olma güzel mi? Kimine göre güzel, kimine göre değil. Yani lider olmak için illa millete elinize sopayla vurmanız gerekmez. Onlara iş yaptıracak, iş bitirici bir yönetici de lazım. Belki sizin gibi sevimli, sizin gibi tatlı konuşan yöneticiler de önemlidir arkadaşlar. Yani bunu da buradan söyleyelim. Yani keşke hani herkes siz gibi yönetici olsa değil mi? Ne güzel olurdu hiç emirler yağmaz yapar mısın eder misin gelir misin gider misin kibar kibar Herkes birbirine rica ederek bu şekilde gider Evet 11. Eve şimdi rica eder deyince aklıma bir anımı size paylaşmak istedim şimdi eskiden ben bankacıydım arkadaşlar ee, ve işte mail atıyoruz üstlerimize mail atıyoruz altlarımıza mail atıyoruz falan bir konu vardı ben de müdüre mail attım dedim ki şey işte müdürüm bunu yapar mısınız rica edebilir miyim dedim ondan sonra bana bir dönüş geldi sen işte efendim kim oluyorsun da rica ediyorsun nasıl yani falan şimdi ha dedi sen dedi bilmiyorsun konuyu evet dedim bilmiyorum Meğersem rica etmek bu as üst ilişkilerinde emir vermekmiş arkadaşlar üstte arz edilirmiş Asla rica edilirmiş. Bakın böyle de size bir bilgi vereyim. Hani yarın bir gün kamu kuruluşunda çalışırsınız. Kurumsal bir şirkette bulunursunuz. Müdürünüze kibarlık olsun diye rica ederseniz sakın ha öyle bir gaflet delalette bulunmayın. Sonra bu e, sıkıntı oluyor haberiniz olsun. E, orada artık öğrenirsiniz bu işin detaylarını. Evet geldik 11. maddemize. Balık burcu arkadaşlar biliyorsunuz spritüel konuları temsil eder ve 6. evdeki iş sağlık konularında daha spritüel bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Şimdi bu ne demek hocam? Bugünlerde biliyorsunuz bu bütüncül tıplar falan çıktı. İşte buna benzer şeyler çıktı. Yani bir insanın mesela midesi ağrıyor ya. Hemen gidiyorsun doktora hemen sana bir mide ağrısı hapı veriyor. Ama aslında bu mide ağrısının altında yatan sebep stres. Yani senin düşüncelerin. Düşüncelerini düzeltirsem belki miden de düzelecek O yüzden de buna bütüncül yaklaşım deniliyor. Dolayısıyla hemen hasta oldum hapı dayadım geçiyor şeklinde bakmayın olaya değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da buradaki sibütel yaklaşım yani sağlık konusunda kafanızı da rahatlatacak bir yöntem arayışı içerisine girmeniz gerekiyor ki stresli burçlardan bir tanesiniz. Yani kendi egonuzu yaşayamıyorsun, sürekli karşınızdakine uyum sağla uyum sağla bir yere kadar yani değil mi? İşte bu yüzden de ne yapacaksınız? Meditasyon, yoga, namaz, özellikle namaz e, tavsiye ederim. E, diğer spiritüel tekniklerle çalışanların sağlıkları ve stres yöntemlerini bu şekilde bütüncül bir yaklaşımla ne yapacaksınız? Ee, bakacaksınız kendinize. Öyle direkt hapla olmuyor bu işler. Terazi burcu arkadaşlar astroloji de bu son maddemiz de çok önemli adaleti temsil eder. Bütün adalet bakanlıklarının önünde ne vardır? Terazi ibaresi vardır. Terazi dengeye getirmektir. Aslında ceza vermek değildir. Adaleti buradan temsil ediyor ve temsil, bundan dolayı 6. evdeki adalet anlamı neye denk geliyor arkadaşlar? İş ve görevlerde daha adil bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Yani Einstein'ın bir sözü var. Balığı diyor ağaca çıkma kudretiyle test edemezsiniz diyor. Balığın balık olma sebebi ağaca çıkmak değil suda yüzmektir. O yüzden herkese kendi kabiliyetine göre işler verilip kendi kabiliyetine göre o işleri başarıp başarmadığı konusunda bir e, teste tabi tutulur ve daha adaletli davranılır. İşte o yüzden de bu kişiler çalıştıklarında adaletli bir ücret ve ade, adaletli bir çalışma e, koşulları talep ederler arkadaşlar ve sizin de böyle bir duruma girmeniz söz konusu yani bana uygun iş ver patron diyeceksin ya da patron sen e, kimin kendisine nasıl iş uygunsa o şekilde yönlendireceksin yani adama baktın dedin ki bundan e, ne olur bu adam neden anlar e, bu adam neden anlıyorsa kardeşim ona göre bir iş vereceksin Evet değerli arkadaşlar kanalıma ee, bu arada astroarif.com web sitem. Merak edenler burada çok güzel bilgiler var. Buraya girebilirsiniz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve videolarımı başkalarıyla paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Astroloji danışmanlığı ya da e, bunun yanında astroloji eğitimleriyle alakalı bilgi almak isterseniz WhatsApp hattımız 0543 20 444 arkadaşlar. Kişisel doğum haritası denilen bir kavram var. Burada bahsettiğimiz genel burç yorumları değerli arkadaşlar. Kişisel doğum haritanızla alakalı konuları merak ediyorsanız bu konuda danışmanlık almak isterseniz bu şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar terazi burcu çok önemli bir burç astrolojide. Şöyle bir laf vardır. Yani bir insan teraziyle geçinemiyorsa hiç kimse hiç kimseyle geçinemez. Hani böyle bir laf vardır gerçekten. Ee, burada arkadaşlar terazi burcuyla alakalı konuyor. Biz 3 yıllık bir döngüsünü özetlemeye çalıştık dar bir vakitte. Ee, böyle olduğu zaman da ne olacaktır? 3 yıl boyunca o satürn hareket ettikçe ve özellikle balık burcunda gezegenleriniz varsa hele ki, hele ki orada bir Mars falan varsa mutlaka e, değerli arkadaşlar danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Burada hani benden alın diye demiyorum bunu. Çünkü satürn balık gerçekten altın cevle kişiyi acayip şekilde depresyona ve hatta bazılarında intihar eğilimine doğru sürükleyebilir. Bu yüzden de hani dikkat edin e, danışmanlık almanız önemli değil ama böyle kendinizi kötü hissederseniz de bir psikiyatriye bir, bir psikoloğa ya da bu alanın profesyonellerinden mutlak suretle destek almanızı ben size aczen öneriyorum. Çünkü Satürn balık geçişi kolay olmaz. Kişiyi böyle kurban psikolojisine sürükler. Yani bu Satürn balık konusunu biz burç burç işledik. Merak ediyorsanız diğer burç yorumlarına da bakın. Hani bizim kanalımıza bir bakın arkadaşlar orada. Satürn konusunu da belki Türkiye'de en detaylı bir şekilde ele alan kişi benim. Satürn'ün kendisini ayrı ele aldık. Böyle balık transisini ayrı ele aldık değerli arkadaşlar. Evet ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiğiniz ve abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bu yorumunda akrepleri ele alacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.